Mehdi'nin biz e, asıl alameti, tek bir tane gerçek alameti vardır. İslam dünyaya hakim olur. Bu kişi vesile olur İslam'ın hakimiyetine. O ve onun etrafındaki talebeleri hakim olur. Hz. İsa da gelip onunla beraber ona uyarak namaz kılar. O zaman diyeceğiz ki biz herhalde bu şahıs Mehdi'dir. Yani Mehdi'nin alameti odur. Yoksa fizik alametlerinden, dış görünümünden, bir kişiye biz şu Mehdi'dir diyemeyiz, bir kişi de çıkıp ben Mehdi'yim zaten diyemez dine göre. Kur'an'a göre bunu söyleyemez. Ancak kuvvetle zannedeceğiz, herhalde odur diyeceğiz Allah'ın izniyle, Allah'u alem diyeceğiz. Allah bilir, Mehdi bu diyeceğiz.